Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları 2021 senesinde büyük bir dönüşüm sürecini geride bıraktınız. 2022 senesi ise özellikle iş hayatınız, sağlığınız, çalışma arkadaşlarınız ve günlük rutinlerinizle ilgili şekillenmeye başladı. Bu süreçte belki birçoğunuz sağlık problemleri yaşamış, iş hayatıyla alakalı yoğun bir tempoyla baş başa kalmış olabilir. Ancak kendinizi bulmaya, keşfetmeye, ufak esler vermeye zaman ayırdıysanız gerçekten oldukça verimli bir yıl olmuş olmalı diye düşünüyorum ki 2021 senesi sizler için çok daha zordu. 2023 senesinin benim için de özel bir önemi var çünkü 2018 senesinde sizlerle bu YouTube kanalı vasıtasıyla tanıştık ve 2023 Ocak ayında tam 5 yılımızı doldurmuş olacağız o yüzden bu 5 yıllık süreç içerisinde tanıştığımız, konuştuğumuz, arkadaş olduğumuz, birlikte çalıştığımız herkese çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, kanala abone olarak, yorumlarını paylaşarak, beğenilerini sunarak desteklemek isteyen herkese çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılanlar varsa yine alma verme dengesini sağlamak adına Kanala abone olabilirler, yorum yapabilirler, e, videoları beğenebilirler. Yine beni instagram hesabımdan takip edebilir. Aşağıdaki linkten telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Dedikten sonra hemen yıllık gündeme geçmek istiyorum. Sevgili ikizler burçları 2022 senesinin ikinci yarısı sizin için çok hızlı geçti biliyorsunuz. Mars ikizler burcunda ortalama 6 ay kadar kalacak demiştik. Bu geçiş Eylül ayı itibariyle kesinleşti ve 2023'ün Mart'ına kadar da devam edecek. Burada özellikle 30 Ekim tarihinde başlayan Mars retrosu 12 Ocak tarihinde artık son buluyor ve Mars düz seyrine başlayacak 12 Ocak tarihi itibariyle ve 2 ay boyunca da Mars tekrar düz seyrinde olacak. Bu durum özellikle Eylül ve Ekim aylarında yaşadığımız gündemleri tekrar karşımıza getiriyor. Bu süreçten sonra bir durağanlık, bir dinginlik dönemi yaşamış olabiliriz. Oldukça hızlı olduğumuz bir süreçten biraz daha durağan bir döneme girdiysek, ben ne yapıyorum, neredeyim, ne istiyorum, ne için çabalıyorum gibi bir sorgulama sürecine girdiysek, işte yeni yılla beraber bunları tekrar aktif edebilecek bir güç bize gelecek. Tekrar motivasyonumuz yerinde olacak, tekrar hızlanacağız, tekrar aktifleşmeye başlayacağız ama bu sefer daha bilinçli şekilde olacak bu eylemler. Evet, Mart ayına geldiğimizde 2023'ün tam anlamıyla başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Mart ayında çok büyük değişimler var, gezegensel etkileşimler var. Şimdi bunlara değineceğiz. 7 Mart tarihinde Satürn'ün Balık burcu transitı başlıyor. Bu çok önemli bir transit aslında her iki buçuk sene boyunca hangi konularda sınavlar veriyoruz, gecikmeler ve blokajlarla karşılaşıyoruz bunları gösteriyor. Satürn geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca kova burcundaydı sizin dokuzuncu evinizde ve aslında yükselenize de güzel bir açı yapıyordu. Burada kendinizi keşfetmeniz, manevi enerjiniz, değer yargılarınız, belki zaman zaman yargısal konularda verdiğiniz sınavlar, ...hayatın anlamını, hayatın değerini, size hizmet edecek yolu, yordamı öğrenmek adına bir mücadele verdiniz. Burada belki birçoğunuz eğitim hayatına devam etti, araştırmalara devam etti. Belki birçoğunuz farklı öğretilerle, farklı kişilerle tanıştı ve karşılaştı. Belki birçoğunuz için şehir veya ülke değişikliği gibi gündemler oldu veya sık seyahat etmek zorunda kaldınız. Belki de hiç seyahat edemediniz. Bu da tabii ki Satürn'ün getirdiği ecikmelerden olabilir. Şimdi ise önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca Satürn haritanızın tepe noktasında sizi gözlemliyor olacak. E, tabii bu biraz rahatsız edici bir durum gibi çünkü Satürnün gözü üzerimizde olduğunda biraz daha tedirgin olabiliyoruz. Samimiyet istiyor bizden, çaba istiyor ve mücadele istiyor. Burada zaman zaman da Satürnün yükselenimize kara görünüm yapacak olması. Tabii ki şartları biraz daha zorluyor. Satürn'ün 10. evinizden geçişiyle beraber özellikle kariyerinizle alakalı yoğun bir mücadele sürecine gireceksiniz sevgili İkizler Burçları. Kariyerde sağlam bir yer edinmek adına çok çalışmanız gerekebilir. Çok fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Pes etmemeniz gerekebilir. Aynı zamanda toplumun sizi nasıl tanıdığıyla alakalı da dikkatli olmanız gereken bir süreç. Burada daha olgun bir tutum sergileyebilirsiniz daha bilge bir tutum sergileyebilirsiniz her zamankine nazaran. Aynı zamanda size destek olacak öğretmenler, e, hayatınızda e, farkındalığınızı artıracak, mücadelenizi kolaylaştıracak e, figürler de karşınıza çıkabilir. Yine resmi kurumlar, otoritelerle alakalı bazen zaman zaman mücadeleler ve e, çatışmalar da yaşanabilir. Burada Satürn'ün yükselenize yapacağı kareyle beraber o toplum önündeki e, Tanınma biçiminizle kendi bireyselliğiniz arasındaki farklılık ve gerilim sizi bazen yorabilir. Yani ben mesleğim için mi yaşıyorum, kendim için mi yaşıyorum gibi bir soru sormanıza sebep verebilir. Burada belki birçoğunuz sektör değiştirebilir, meslek değiştirebilir, medeni halinizle alakalı önemli değişimler olabilir. Birçoğunuz evlenebilir, boşanabilirsiniz dahi. Bu alanlarda büyük bir sorgulama, mücadele ve çaba sürecine gireceğinizi söyleyebilirim. Tabii ki. Hemen 2023 senesinde yaşamayabilirsiniz. Kişisel doğum haritalarınıza göre bu durum farklılık arz edecektir. 2,5 yıllık bir süreçten bahsediyorum ben kısaca. Detaylı video sonrasında gelecektir. 12 Mart tarihine geldiğimizde ise yine önemli gördüğüm bir kavuşum var. Jüpiter ve Chiron kavuşumu yaşanacak. 14 derece Koç burcunda. Biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte Chiron Koç burcundaydı uzunca bir süredir de koç burcunda sizin 11. evinizde ilerliyor özellikle e, sosyal çevreniz arkadaşlarınızla alakalı bazen sorunlar yaşamış olabilirsiniz arkadaşlarınıza verdiğiniz değerin tam anlamıyla karşılığını alamamış olabilirsiniz bununla beraber bir gruba ait hissetmekle alakalı zaman zaman aidiyet duygusuyla ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz keza hayaller umutlar evidir aynı zamanda 11. ev burada hayallerinize ve umutlarınıza ideallerinize ulaşmak adına yeterli eforu sarf etmenize rağmen tam da hak ettiğiniz yerde olmadığınızı düşündüğünüz deneyimler yaşamış olabilirsiniz ee, ama e, tabii ki şiron e, yaralı bir şifacıdır burayı şifalandırmayı da bilir esasında ve jüpiterin buraya dokunuşuyla beraber gerçekten e, bu konudaki ee, sorunlar büyük ölçüde iyileşecektir. Ee, Jüpiter'in e, 11. enize geçmesiyle beraber Koç burcunda ilerlemesiyle beraber zaten e, kitlesel anlamda e, genişleme, refah ve bolluk enerjisi hakim oldu. Daha geniş bir sosyal çevre ve ağ, arkadaşlık ağıyla. Diyalog halinde olabilirsiniz. Hayallerinizin, umutlarınızın gerçekleşmesi için belki bir değil birden fazla alternatif yol ve seçenekle karşılaşmış olabilirsiniz. Yine büyük paralar kazanmak, büyük kazançlar elde etmek adına da bazı imkanlar yakalamış olabilirsiniz. İşte buradaki sorunları Jüpiter Mart ayı itibariyle şifalandırmaya geliyor. Gerçekten karşınıza çıkacak alternatiflerle beraber bu kafaya taktığınız süreçler, iyileşecektir. Yalnız sizin de tabii ki bu karşınıza çıkan fırsatları mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Yani astroloji bizlere bazı veriler sunuyor. Evet ama yine seçim tamamen özgür iradeye ait arkadaşlar. Evet 23 Mart tarihine geldiğimizde çok önemli bir transitimiz var. Plüton'un kova burcu transit'i başlıyor. Plüto'nun kova burcu transiti ile beraber aslında hepimiz için yeni bir çağ, yeni bir görüş, yeni bir vizyon oluşmaya başlayacak. Plüto bir burçta ortalama 15-16 sene kadar kalmakta ve 2008 yılından bu tarafa Plüto oğlak burcundaydı. Sizin haritanızın 8. evinde ilerledi. Özellikle geçtiğimiz yıllarda tabii ki çok uzun bir vadeden bahsediyoruz ama başkalarının sorumlulukları, başkalarının dertleri, parasal krizler, ciddi ve zorlayıcı deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Hatta belki birçoğunuz ölüm ve yakın deneyimler de yaşamış olabilir. Sağlık problemleri, ruhsal problemler yaşamış olabilir. Mali anlamda borçlar, ödemeler, krediler, başkalarının borçları, başkalarının e, sorumluluklarıyla e, gerçekleştirdiğiniz sorunlar eşinizin, ailenizin e, yükümlülükleri belki de üzerinize fazla baskı oluşturmuş olabilir. Şimdi ise artık Plüto Kova transiti başlıyor. Tabii ki bu anlatacaklarım önümüzdeki 15 yılı kapsadığı için hemen 2023'te hissedemeyecek arkadaşlar vardır. Yükselen derecenize göre farklılık arz edecektir. Ama Plüto'nun 9. evinize geçmesiyle beraber çok daha iyi bir süreç sizi bekleyecek çünkü Plüto yükseleninize zaman zaman üçgen görünümler yapacak ve sizi değiştirmeye, dönüştürmeye, güncellemeye başlayacak. Burada özellikle yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, yeni bir yol arayışı içerisinde olacaksınız. İnançlarınız, inanç sisteminiz, değer yargılarınız, çevreniz, belki yaşadığınız muhit, ülke değişebilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz, merak duyduğunuz konular artabilir. Bugüne kadar çok da aşina olmadığınız yollara, ortamlara girebilir veya bu tarz kişilerle tanışabilirsiniz. Özellikle kamplar, seyahatler, yolculuklar oldukça aktif olacaktır bu 15 yıl içerisinde. Ve kendinizi geliştirmeye, büyütmeye odaklanacaksınız. Bilhassa manevi anlamda artık bir doyum arayışı içerisinde olacağınız. Süreç başlıyor. Tabii ki e, bunlar uzun vadeli etkiler. Plüton'un kova burcu transitine dair daha kapsamlı bir video çekeceğim. E, orada daha detaylı bir şekilde aktarırım. 25 Mart tarihinde ise Mars'ın meşhur ikizler burcu transiti son buluyor. Ve Mars yengeç burcuna geçiyor. E, sizler e, artık biraz rahatlayabilirsiniz. E, üzerinizdeki o enerjiyi atabilirsiniz sevgili ikizler burçlarım. Ee, gerçekten e, sizden e, beklenmeyecek şekilde öfkeli olduğunuz, aceleci olduğunuz, sabırsız olduğunuz bir süreç yaşadınız. Şimdi ise Mars'ın ikinci yüze geçmesiyle beraber özellikle kendi yerinizi ve değerinizi bulmak, aynı zamanda kazançlarınızı artırmak adına e, harekete geçeceksiniz. Ama bu süreçte harcamalarınız da aynı oranda artabilir. Dikkatli olmakta yine de fayda olacaktır. Evet, 20 Nisan tarihine geldiğimizde, tutulmalar silsilesi başlıyor. Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşanacak. 20 Nisan tarihinde burada özellikle fark ettiğiniz üzere Koç burcunda meydana gelecek bu tutulma ve artık yavaş yavaş 2023 senesi itibariyle akrep boğa hattından uzaklaşan ay düğümleri Koç terazi hattına doğru ilerleyecek ve bu da Koç terazi hattının ilk tutulması olarak karşımıza çıkıyor ve 29 derecede meydana gelmesi özellikle kritik bir tutulma olduğunu işaret etmekte bu tutulmanın haritanızın 11. evinde etkili olması özellikle hayalleriniz, ideallerinizle alakalı belki bir dostunuzun, bir arkadaşınızın veya sosyal çevrenizin kadersel müdahalesiyle beraber yeni bir çevre, yeni bir ortam, yeni bir hayal, yeni bir hedefin peşinde koşacağınızı gösteriyor. Belki de artık daha büyük düşünmeye başlayacaksınız. Daha büyük hayallerinizi gerçekleştirmek için üzerinizde ağırlık yapan şeylerden de Kurtulmanız icap edebilir. Çünkü 29 derece aynı zamanda bitirmekte, kapatmakta zorlandığımız süreçleri de ifade etmekte. Evet, devam ettiğimizde 5 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması karşımıza çıkıyor. Bu ay tutulması ile beraber tabii ki biraz daha duygusal ee, hezeyanlar içerisinde olabiliriz. Biraz daha melankolik hissedebiliriz. Ee, bu tutulmaya baktığımız zaman 6. evinizde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle sağlık konularında e, dikkatli olmak gerekiyor. Keza iş hayatınız, çalışma koşullarınız, ortamınız, çalışanlarınızla alakalı e, ufak bir hayal kırıklığı yaşanabilir veya belki çalışma pozisyonunuz değişebilir, koşullarınız değişebilir, iş değiştirebilirsiniz. Birçoğunuz sektör değiştirebilirsiniz. Bu burada artık bir doyum, bir kapanış, bir tamamlanma enerjisi hakim olacaktır. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Jüpiter Koç burcundaki transitine biraz ara veriyor ve Boğa burcuna geçiyor. Jüpiter'in Boğa burcu geçişiyle beraber özellikle 2024 senesinde yaşayacaklarımızın bir öngörüsünü deneyimleyebiliriz. Burada Jüpiter'in 11. evinizden çıkıp 12. cilde yerleşmesi Özellikle ruhsal anlamda büyük bir şifalanma yaşayacağınız süreci işaret etmekte. Jüpiter biliyorsunuz balık burcunda ve yay burcunda güçlü konumdadır. Dolayısıyla 12. evde ve 9. evde de bu şekilde çalışır. 12. evi sever. Bu nedenle ruhsal anlamda iyileşme, genişleme, ilahi olarak korunma, büyüme, ilahi sistemde Kendine daha somut bir yer edinme adına e, oldukça aktif çalışacaktır. Burada tabi ki bilhassa arkanızdan dönenişler işler varsa, gizli düşmanlıklar varsa bunlarla mücadele etme yeteneğini de getirir. Hatta e, Jüpiter 12. evdeyken bunların kendiliğinden karşınıza çıkması, kendiliğinden e, herkesin kendi kazdığı kuyuya düşmesi gibi bir süreçte de deneyimlenir. E, dolayısıyla aslında ilahi korunmanın hat safhada olduğu bir süreç. Transittir, Jüpiter 12. ev transiti. Tabii sert açılarını kişisel doğum haritalara göre, haritalarına göre e, yorumlamak gerekiyor. Ama e, buradaki etkileşim e, ruhsal anlamda büyüme, genişleme, biraz belki kendi içinize, özünüze dönmek, e, maneviyata yönelmek adına çok pozitif yönde çalışacaktır. Yine uzak diyarlar, yurt dışı, e, ruhsal ve psikolojik çalışmalarla alakalı büyük kitlelere ulaşmak adına da Tam bir hazırlık ve sindirme süreci olduğunu söyleyebilirim. Yine e, kitap yazmak, e, senaryo yazmak, kendi halinizde e, bir çalışmaya şekil vermek için de bu transiti değerlendirebilirsiniz. 17 Mayıs tarihine geldiğimizde ise henüz boğa burcuna geçen Jüpiter ve henüz kova burcuna geçen Plüto arasında bir kare görünüm oluşacak. 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda oluşacak bu görünüm. Bu etkileşimin özellikle sıfır derecede meydana gelmesi büyük bir başlangıcı işaret ediyor. Sizin haritanızda 9. ev 12. ev hattında meydana geldiği için şunu söyleyebiliriz. Ee, belki yurt dışı ile alakalı çok kritik bir süreç söz konusu olabilir. Belki taşınmak zorunda kalabilirsiniz yurt dışına. Belki dönmek zorunda kalabilirsiniz. Hayalleriniz, hedeflerinizle alakalı, yaşam felsefeniz ve inançlarınızla alakalı ee, hiç beklenmedik süreçler yaşayabilirsiniz. Yani hiç beklemediğiniz bir şekilde... Yer değiştirmeniz gerekebilir, hiç beklemediğiniz bir şekilde kendinizi farklı bir çevreye izah etmeniz gerekebilir, yargısal süreçlerle uğraşmanız gerekebilir, inançlarınız ve manevi değer yargılarınızla alakalı sınanmalar yaşayabilirsiniz. Yani sen neye inanıyorsun? Hangi sisteme hizmet ediyorsun veya hangi sistem sana hizmet ediyor? Ve bunun için ne yapıyorsun? Bununla alakalı aslında çok soyut yaşayacağınız etkileşimler bunlar. Yani somut anlamda belki hissedilir olmayabilir. Ama soyut anlamda artık bir kırılma noktasına geldiğinizi hissedeceksiniz. Ve bu kırılma büyük bir başlangıcı da tetikleyecektir. Evet, 1 Haziran tarihine geldiğimizde ise... Jüpiter ve Kuzey ay düğümü kavuşumu yaşanacak önemli bir kavuşum 3 derece boğa burcunda meydana gelecek bu kavuşum Jüpiter henüz zaten boğa burcuna geçmişti. 12 elinize ve Kuzey ay düğümü de artık yavaş yavaş boğa burcundan çıkmaya hazırlanıyor burada Demek ki Kuzey ay düğümünün o bir buçuk yıllık süreçte getirdiği deneyimlere şansa çevirme zamanı aktif burada Özellikle gerçekten çok sezgisel mesajlar, çok kadersel mesajlar alabilirsiniz. Rüyalarınız çok aktif olabilir sevgili İkizler Burçları. Geçmişten bir takım kimseler veya derin ruhsal bağlantılı ilişkiler, profiller ile karşılaşma ihtimali var. Gerçekten büyük öğretilerin içinde olduğu deneyimler yaşayabilirsiniz. Yine yurt dışı gündemleri. Mistik konular, manevi konular, sağlıkla alakalı temalar, gönüllü işler özellikle bu süreçte hayatınızda belli problemler yaşıyorsanız mutlaka birilerine yardım edin, muhtaçlara yardım edin, gönüllü işlerde bulunun, karşılıksız iyiliklerde bulunun çok iyi gelecektir. Biraz bu manevi enerjiyi beslemek gerekiyor açıkçası bu süreçte ki kat be kat artarak size geri dönsün. Ve 17 Haziran tarihine geldiğimizde ise kuzey ay düğümü artık koç burcuna geçiyor ve resmen ay düğümlerinin koç terazi hattı deneyimi başlıyor. Bir buçuk yıllık bir süreç. 2024'ün sonuna kadar devam edecek. Koç terazi hattı. Aslında size iyi gelecek bu transit. Çünkü yükselenize güzel açılar oluşturacak. Kuzey ve güney ay düğümleri. Burada kuzey ay düğümünün 11. Yenize geçmesiyle beraber. Aslında büyük hedefler, büyük hayaller, büyük paralar, kitleler, arkadaşlar, dostluklar noktasında çok şanslı olacaksınız. Ve gerçekten hiç ummadığınız bir şekilde kalabalıklara karışabilirsiniz. Ee, ancak güney aydınlığı 5. evinizde olacağı için biraz özel hayatınızla alakalı zaman zaman kopamadığınız süreçler yaşayabilirsiniz. Belki çocuklarla alakalı sorunlar, belki aşk hayatınız, belki kendi kendinizi... E, bugüne kadar avuttuğunuz senaryolar, işte bunlarla alakalı e, bir derin sorgulama süreci yaşatacak e, kadersel süreçler etkin. Tabii 2024'ünde sonuna kadar çalışacağı için bütün etkileri hepimiz esasında 2023 senesinde yaşamayacağız. Evet, e, bu sene önemli bir transit daha var. E, Venüs retrosu. E, Venüs biliyorsunuz her sene e, retro hareketli olmuyor. E, Merkür retrosunu biz her sene e, birden fazla kez deneyimlerken Mars ve Venüs'ün 2 e, senede bir yaklaşık e, retrolarına şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz sene e, böyle bir etkileşim olmadı ancak Mars retrosu yaşadık. Şimdi ise bu sene 23 Temmuz tarihinde e, Venüs retrosu başlayacak. Venüs 28 derece aslan burcunda retroya başlayacak ve bu retro hareket 3 Eylül'e kadar devam edecek. Bu da demek oluyor ki öncesinde ve sonrasında Venüs uzunca bir süre aslan burcunda kalacak. Yani sizin 3. evinizde. Evet, Venüs'ün üçüncü evde olması aslında e, çokça iletişim halinde olacağınız bir süreci işaret ediyor. Çerenizde güzel insanlar olabilir, yakınlarınızla hoş zamanlar geçirebilirsiniz. E, kısa mesafeli seyahatler, güzel tanışmalar, görüşmeler, tatlı sohbetler aktif olacakları yine anlaşmalar, imzalar, taahhütler, eserler, eğitimler noktasında da şanslı olacağınız, belki birçoğunuzun aracını yenileyeceği veya araç alacağı bir süreci de işaret ediyor olabilir. 14 Ekim tarihine geldiğimizde tutulmalar döngüsünü yeniden başlatıyoruz. 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulmaya baktığımız zaman aslında yavaş yavaş 11. ve 5. ev hattının hareketlendiğini görüyoruz. Bu güneş tutulması birçok ikizler burcuna çok kadersel aşkları getirebilir. 5. ev daha ziyadesiyle aşk evidir. Tasarım ve yaratıcılık evidir. Çocuklarla alakalı önemli gündemler olabilir ve sizi mutlu edecek çok güzel bir gelişme yaşanabilir e, sevgili ikizler burçları. Heyecanlandıracak, e, içinizdeki coşkuyu artıracak bir gelişme olacaktır. Tabi burada e, açılara göre farklılık gösterecek olsa da bir şekilde e, takıntılarınız, saplantılarınız varsa bu bahsettiğim konuyla ilgili bununla alakalı da ufak sınavlar verilebilir. 28 Ekim tarihine geldiğimizde boğa burcunun 5 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız bu ay tutulması ile beraber Aslında şöyle bir 2022 gündemini hatırlıyoruz 12 evinizde meydana geleceği için burada özellikle bir kayıp bir kriz bir sıkıntı kontrol dışı tamamen kadersel bir olay yaşama ihtimali söz konusu bu konu sağlıkla ilgili olabilir, bu konu bilinçaltınızla olabil, ilgili olabilir. Ee, aynı zamanda psikolojik anlamda yaşamış olduğunuz bir e, sorun olabilir. Bununla beraber tabii ruhsal anlamda artık bir mevzunun tamamen sonuna gelindiğini fark edebilirsiniz. Yani artık bir yerdeki enerji tamamen bitmiştir. Tamamen oradan uzaklaşmanız gerekiyordur. Bu belki iş hayatınızla alakalı olabilir, sağlığınızla alakalı olabilir, hayat rutininiz ve düzeninizle alakalı olabilir. Tabii hayat rutini dediğimiz zaman aslında birçok konuyu da kapsamakta. Ama hem 12. evde olması hem de ay tutulması olması bunun sizin kontrolünüz dışında bir gelişme olacağını ve bir şekilde bu yeni rutin, bu yeni düzen her neyse buna adapte olmanız gerektiğini gösteriyor. Tabi ruhsal anlamda ve psikolojik anlamda biraz zorlayacaktır. Ama yine de bu sizden giden her neyse oldukça verimli olacaktır. İlerleyen süreçlerde bunu fark edeceksinizdir. Evet yıl sonuna geldiğimizde ise 30 Aralık tarihinde e, Jüpiter'in retro hareketi bitiyor ve Jüpiter tekrar boğa burcunda düz seyrine başlıyor. İşte artık Jüpiter retrosunun bitmesiyle de beraber 2024'de e, manevi olarak oldukça kuvvetli düşmanlarınıza galip gelmiş bir şekilde giriş yapıyor olacaksınız ee, gerçekten bu sene hem büyük kitlelere hitap ederken hem de manevi anlamda kendinizi geliştirmeye başlayacaksınız sevgili ikizler burçları ve kaderin etkisi kontrol dışı durumlar bu sene kendini çok daha fazla göstermeye başlayacak güzellikler mutluluklar bolluk bereket sizinle beraber olsun dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, kanalıma abone olmak isterseniz, e, alma verme dengesini sağlamak adına yorum yapmak veya e, videoyu beğenmek isterseniz çok mutlu olurum. Ee, özellikle 2022 senesinde yaşadıklarınızı paylaşırsanız ve 2023'ten beklentilerinizi yorumlarda buluşabiliriz. Beni Instagram hesabımdan takip edebilir. Yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza üye olabilirsiniz. Sevgiler, mutlu yıllar, hoşçakalın.